Evet arkadaşlar yeni minigame videomuza hoşgeldiniz Arkadaşlar abone olup like atana inşallah efsanevi karakter çıkar Hadi hemen like'a Evet başladık Şimdi burada ne yapıyoruz Arkadaşlar burada gözümü kapatıyorum Kapattım Herkes geçti mi? Açayım mı? Açtım ama bunlar saklanmamış Neyse dur Şimdi kimler hangi renge geçtiyse oradan ışınlanıp onları vuracağım ama bunlar saklanmadığı için tabi ki önce bunu al sana Oğlum niye saklanmıyorsunuz lan Dur sen de gel buraya <gülüyor> Al al al al Oh be Şimdi kim nerede acaba acaba acaba Dur önce kırmızıya bir gidelim Aha biri var Gel buraya Oho ama öyle kurbağa gibi atlaya zıplıyor olmaz ki Gel bakayım Piper İlk seni öldüreyim <gülüyor> Başka kim var Sarıya gidelim Nerede bunlar Nerede bu millet Yeşil hoyda, yeşilde var ee, Yine zıplıyorlar ama Ayıp ya Ayıp zıplamayın arkadaşlar Sadece öldüreceğim bak Acımayacak Gel buraya Gel buraya Gel buraya Yükü de aldık Ah be biri kaldı orada Neyse dur Lan sarıya gitmeyecektim Neyse Haha <gülüyor> geldi. geldi ol teşekkür ederim canım Kırmızı da kimse yok ki Şuradan hemen Bak yine Oğlum kim bozdu bunu Tam bir, Bak ayarlarla oynamayın Şuradan bir Maviye Geçelim Oğlum zıplamayın dur bak Hah Aha kaldık gazda Habiri var orada Dur onu alayım ben önce Oho O oraya bu buraya Ben nasıl yakalayacağım Bak bir de bozup da kaçıyor Gel buraya Hayda Adam bizde dalga geçiyor ya Dur yakalayacağım ben seni gel Gel buraya gel gel gel Ben gel, gel, gel. Yani iki vurdum kaçtı ya Tamam sen bilirsin. ben burada bekliyorum Sen gazda kal Ulan ben mi kalacağım yoksa gazda Gel buraya Aha geldin işte bu. Ah, ikimiz birden gittik. Neyse kazandım. Evet, diğer mini game'imize hemen geçiş yapalım. Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? En son kutulara gidip orada fight'a başlayacağız galiba. Anladığım kadarıyla. Oğlum yanlış yere koymuşsun. Oh! Ah, herkes Bibi. Hop! Vurun bakayım. Oo, bana mı değdiler? Vur vur vur vur vur vur vur. Aferin takip ediyorum seni. Aferin. Do it. Do it. Come on. Kill me. I'm here. şimdi kırmızı. Aga. Aga. Oo, vurmak yok, vurmak yok. Bak hainlik yapmak yok. Yapma. Saradan bir geçeydik. Adam max almış. Oo, burası ne böyle? Çarşı pazara dönmüş hocam. Dur, vurma. Ah! Başaramadık. Neyi başaramadık? Ne oldu acaba? Ulan. Hadi birbirinizi dövün bakayım. Neyse. Evet arkadaşlar yeni mini gamemizde böyle. E, Dynamike'lar kutuları kırarsa biz de Dynamike'ları bulmaya çalışacağız ortadan. Kırın. Oğlum şunu da kır. Ah. Bak şunu da kırsana. lan beni öldüreceksiniz. Az daha ölüyordum ya. Heh. Bak ya yükü aldı kaçtı Dynamike'a bak. Dur. Onu ben alayım dur. Dur canım benim. Teşekkür ederim. Evet kimler nerede bakayım orada mı yoksa şurada mı birini almam lazım şurada tam şurada aha birini gördük Nereye gitti acaba ooo çok zormuş lan nereden Oho. Adama bak bir de dalga geçer gibi çıkıyor aha o çok az canı kaldı be yükü olmasa öldürüyordum gel buraya İyvay. Lan oğlum çekilsene önümden Piper git önümden bir çekil adam öldüreceğim aha Gitti ikinci gitti. O yiğit de birini öldürdü. Evet birini daha aldık. Yasayı da öldürdük. Ah çok az canı kaldı. Nereye gitti acaba? Geleceksin geleceksin sen. Gelsen bulacağım seni. Aha köşede biri var. Helal Nereye saklandı bu Hep yiğite vuruyorum ben ya. Op köşede biri. Onun tam buluyorum ikinciyi vuramadan ölüyor. Yükleri az koymuşsunuz. Biraz daha yük koysaydınız tek atışta alırdık. Neyse, bu haritayı yapan arkadaşa da teşekkür ederiz. Sanırım az kaldı. Aa, bir kişi kaldı. Hadi gidelim bulalım onu, gel. Dal, dal, dal, dal, dal. Nerede? Dur, şu yükü alayım da ben de dalayım. Gel, gel, gel, gel, gel. Aha, orada. Yakala onu. Uyy, bana tuzak. Hesaplaşmaya kaldık. Anam, öleceğim ben, öleceğim. Gaza mı öldüm? Yok, iyi öldü Şincik, arkadaşlar. Farklı bir mini game daha oynuyoruz. E, kırın bütün kutuları. Oh, ne güzel ya. Şimdi ben saklanan barlileri bulacağım. Barliler. Hadi bakalım. Ama nasıl bulacağım? Süperimle bulacağım. O kadar mükemmel oynuyorum Kinani ile anlatamam. Kesin hepsini bulurum. Saklarınla. Sen de git. Sene. Hop. Oh. Dur bir süperi doldurayım. Dur dur kanka. Oha bir tane daha vursam ölecek. Ne naniymiş be. 3 vuruşta alıyor şey Frank'i. Dur gel buraya. <gülüyor> evet şimdi atıyoruz. Tık fıçı fıçı fıçı bulacağım dur dur. Aa biri kendini belli etti tamam. Oho bu çok uzun sürer ama ya. Neyse doldurdum. Bak şimdi yine bir mükemmel atış. İşte bu. O. Oh. Perucu Oğlum bu kadar da kötü oynayan gördünüz mü ya? Kursam ölecek. Dur, kıpraşma dur. Ah, Şimdi arkadaşlar işte yine usta bir oyuncu görüyorsunuz. Evet. Nerede bunlar? Allah! İşte bunlar. Oğlum bu bitmez akşama kadar. Ne yapacağız? 3 kişiyi birden mi alacağız? Ö az daha yine çarpıyordu. Nereye gidiyorum ben ya? Yolu kaybettim. Abi cami ne taraftaydı? Oy. Ama yine de mükemmelim. Çok az. Oy. Biri daha gitti. Dolduralım şunu. Hop. Hop. Çoma Bir kişi kaldı. Evet seni artık Ana öldürdüm yazık Neyse turşunu alayım Gel gel gel gel İşte bu Aa bir kişi daha kalmış Neyse onu da böyle öldürelim Yazıktır Evet birinciyiz Yeni mini hoş geldiniz Arkadaşlar burada Bilerle adamları bulmaya çalışacağız Yükleri bir alalım Hadi kırın şunları Ölmeyelim içeriye gidip Oğlum yolda molda birisini öldürürsünüz bak yanlışlıkla dur. Alayım ben onları. Çekilin artık. Barliler. Tamam çekilebilirsiniz. Aa gitti birini o aldı. Neyse hadi saklanın. Bak buraya bir de şey atmış. Yalnız bu haritayı yapan arkadaş kesin mühendis falan yani. Şimdi biz buradan bunları nasıl vuracağız? Yana kaçarlar sana olacak. Aha biri öldü. Kim öldü? Yiğit öldü. Hani içeri girmemiz lazım. Kanka bu buradan olmaz. Böyle vuramayız. Bak. Çok garip düşünüyorum. Kanka mecbur içeri gireceğiz. Dal. Böyle bulamayız. Oho. Aha şurada biri var. Hop. Gitti. King. Evet. Aha. Lan bana vurdun. Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Aha da. Ooo. iki barli aşağıda. Aha biri daha gitti. Kanka bir dakika şunu da vurayım Heh, Bak arı sokması gibi çok acımıyor Sadece ölüyorsun Ooo Evet değişik Ama o da bana vurdu ben de ona vurdum Olsun bir şey olmaz Başka, Bak şimdi taktik yapıyorum Hemen adamları bulma taktiği Ha bak buldum Bunu Kurallarda belirtmediler Kullanmak serbest veya yasak diye Uy ben öleceğim <gülüyor> evet arkadaşlar bu haritada e, barliler kaçıyor biilerden ya bizim barliler de ortaya girdi ya mükemmel yetenekli arkadaşlarım Neyse biz şuradan kaçmaya devam. Bakalım biiler bizi yakalayabilecek mi? Ortadakilerle uğraşmaktan bizde uğraşamıyorlar. <gülüyor> Çok mükemmel barliler gitti ortaya daldı. Evet ortaya ulaştık şimdi kazanan biz miyiz? Kan kahşıları alayım bir dakika. Şimdi de bunları öldürürüz. Lan yanlışlıkla zıpladım. Geri içeri giremiyorum. Bak haine bak. Beni öldürmeye çalışıyor. Kayra'ya bak sen. Kayra'cım şunları bir alır mısın? Heh. Şimdi beni öldürmek o kadar da kolay değil kankalar. Hemen şuradan. Yunus Bey al sana bombi hop oh, gitti Diğer nerede Oha da nereye gitmiş Al sana bombi kardeşim Şunu tut Tut geri isteyeceğim bak şunu tut geri isteyeceğim bak Hadi ama Bak tutmuyorsun ama yanlış yapıyorsun bak tut Heh. Ya arkadaş bunu yapamadılar ya dur bir daha oynayacağız Neyse şimdi bir aldık Yok bir yi almadık Yine dynamic aldık biyler ortaya geçiyor Koşun oğlum. Hadi bakayım. Gilerin bize vurma imkanı yok. Bak yetişemiyor adamlar. oy Oğlum girer girmez öldürülmez ayıp lan. Ben yine kendimi zıplattım ya. Neyse şuradan şu baranı bir alalım. Aa olmadı. Sen neyi bekliyorsun Kayra? Xper ya. oy Attığım bombanın üstüne zıplanmaz ki ama ya. Neyse. Evet arkadaşlar burada da bir koşu mücadelesi. bibilerle ilk yetişen kazanıyor. Aha, kendini geri yatan arkadaşlar var tabi. Oğlum niye benim bibi bu kadar hızlı lan? Çok hızlı gidiyorum. Ah bu nasıl bir hızdır ya? Turboya taktım. Koş koş koş koş koş. Yukarıdaki benden daha hızlı lan ben miyim? Evet o bir duraksadı ve birinciyim. Şimdi şuradan bir tane şuna, bir tane daha vurayım O bir geliyor. Al bakayım şunu. Al bir tane daha. Al bir tane daha. Sen dal, sen dal. Al bakayım, ha. Mükemmel bir vuruş. E, bu arkadaşı nasıl öldüreceğiz? Alan bitti, gaz bitti. Hop! Al bakayım. Bir tane, ha. süper doldurdum. Bunu nasıl öldürürüz? Bakın arkadaşlar, bu taktiği herkes vermez. Buna Ali Cengiz oyunu diyoruz. Hop! Ölür mü? Ölmez. Tabii ki de ölmez. Neyse, yapacak bir şey yok. Kendimizi gaza atacağız. Bu haritayı yapan kör oldu. Evet arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz Yine dynamiklar Ve kim var biliyor musunuz Mortisler arkadaşlar Mortisler bizi yakalamaya çalışacak İki mortis dynamikları yakalamaya çalışacak Yükleri mortisler alacak ama bizi yakalayabilecekler mi Bak en düşünmeyecekleri yere geçtim Köşeleri düşünürler genelde Oğlum hoplayıp zıplamayın öleceksiniz Bak birisi çocukları pistten alalım abi Bu ne ya Bak bak bak içeri de giremiyor Yiğit kaldı orada bak Ha girdi Gel bakayım buraya. Heh. Oy bak bak bak. Mortisler saldı. Lan beni niye öldürdün? İlk ben ölmeyeyim ya. Ben oynamıyorum ya ben. Aha. Ben Mortis olacağım. Heh. Mortis benim bu sefer. Şimdi kaçın bakalım benden. Korkun benden. Gecelerin yargıcı Mortis geliyor. Oğlum dur şurada hava atıyoruz. Ne bomba atıyorsunuz? Hadi gidin saklanın. Dalıyoruz. Dalıyoruz Dalıyoruz Daldık Aa kimse yok Aha, birini buldum Oy Yase'yi gitti Bak bu güzelmiş ha bu haritayı beğendim zevkliymiş Xperia gel kaçamazsın Kanka gel buraya işte Heh. Bir ısırık bir vampir ısırığı bir şey yok Oyda bak kendini dışarı attı korkak ama oradan da öldürürüm yani Kanka bana vuruyorsun bak lan Uy, sona kalan bize mi vuruyordu? Bak bunu bilmiyordum. Ne yapacağız şimdi? Bu bizi alır. Dur ben sana bulacağım. Dur gel buraya gel gel. Hazır burayı kırmışsın. Bak bak bak bak bak. Hop. Alacağım ben seni alacağım. Baran dur. Oy. Hop. Cama Bitti. Ee, şimdi biz birbirimizi öldüreceğiz. Bakalım kim alacak. Vs'ye başladık. Dırırın dırın. Uyucanı çok az kaldı. Ben bunu... Gel buraya. Lan dur. Lan dur. Bir kere vuracağım sadece. Lan. Lan. Oğlum aynı anda nasıl kaçıyorsun ya? Bak şimdi. Al sana taktik. Hop. Okay, evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.